Selamlar arkadaşlar. Muhteşem bir sanal gerçeklik oyun videosuna daha hoş geldiniz. Bugün Cankan kardeşimle beraber Merhabalar. Kozlarımızı paylaşmak için süper bir kovboy oyununa girdik. Burada artık. Oo, wow, attım. Oo! Oh, oh. Yok oldu. Yok oldu. Ah, ah, be. Dur bir tane diyeceğim. Abi ah, bildiğin muhteşem bir teknikti bu. Yine <gülüyor> de Ah, tekrar attım. Baylar buraya nasıl biliyor? Ben de Cankan burada artık daha önce hesaplaşamadığımız şeyi burada hesaplaşacağız. Aynen birbirimize kart fırlatacağız. Wow! <gülüyor> Arpa süper atıyorum. Aa! Oha, oha ne yapıyorsun? <gülüyor> Sen. Olsun, satır <tutsana>, attım kartı. Tamamıyorum <gülüyor> çok yok oluyorlar Hadi. <gülüyor> Aa, oyunda oyunda bastı bu sefer. O zaman Kosar mısın? Kankardan gelen silahlarla da kardeş Bugün Cowboy Boy Diyarlarına geldik sanırım. Bu seferki yerimiz burası. Aynen buradan madenlerden. Evet burada gördünüz sizlere madenden. Sana güvenmiştim. Sana güvendim. E bunda gördünüz. sana? Kim verdi Gördüğünüz gibi Pinok yine hainliğini yaptı her zamanki gibi. Demek ki sadece levi olan sayısınız. Aaa yine mi? <gülüyor> Demek <Aynen>. benim! <gülüyor> benim! Ben almışım! <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar yeter. <gülüyor> öyle artık! <gülüyor> Kanunu arıyorum daha fazla kaçamazsın. sanda kabul lan Öncesinden geldi. Tamamdır. Tamam ben okay. bildirmek isterim kardeşim. Ya! Yine yine <gülüyor> <yükledim. gülüyor> <gülüyor> üstünde. kafana vurdum. Evet fark ettim. Hayır. <gülüyor> Yo. Benim sözüm kanun burada. burda Sen çektin ben kanunu, şey. kanunu göstereceğim sana Eee <gülüyor> Eyvah Anne <gülüyor> Şu anda bir teknik stati ona güzel şeyler <gülüyor> Bir dakika anlaşabiliriz Sen avantajlısın Kı ama Kıfa göster <gülüyor> <gülüyor> Hayır, burada öleceğim. Belki daha güzel stand. Yes. Dur lan, kol, kol bozu. <gülüyor> Anne. Çık lan. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dani, ee. <gülüyor> O bir uçmuyor sakin ol Aslan <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Ya o oh, niye tüzgün çalışmıyor? <Gülüyor> Gerçekten <gülüyor> kovuyum, hayır. hayır. Hey. Bak şimdi barış yapabiliriz. Yapmayalım mı? Yaa! <gülüyor> Daha da toplardık. Videonun şerefini, gerçek çoğu boyunca anlatacağım. <gülüyor> ya hayır. Bu ne ya hayır? This going bye bye. Ya bom motor geldi yere bakamadık. Öyle yaptık. Ya <gülüyor> tipi bu <komu> ya hayır. <gülüyor> Saklanamam burada. Yanlışsın. Ben de defaat değirdim. Kardeş ne <gülüyor> <gülüyor> Ya 저도abei deli Neredesin lan? Neredesin miş sigрал immunum Ben sana şöyle söyleyeyim, süper aldım. Oooo, bu silahlar da böyle! Wow. Yalan <gülüyor> <gülüyor> işte! Geber! Geber! Ben bozuluyorum. İşte sen enerjimi doçlamak Haydi oyunculuğum yine öldürüyorsun legle alakalı Şimdi bak her Ya bırak Ya Whoa. Ya sayma Bırak ya Sayma dur Ya En iyi silahlar tabancalarında bu <gülüyor> ne? Yeah kazanı mı? Bilmiyorum oyun bitti, süre bitti galiba. Kazanan kaybetti. Ne kadar mı kaldı? Beğah. Beni beğendin. Ah istesem de götürer ha? Aman Allah. Ah ah. Ne? Niko Maç sonrası, maç sonrası beni çok aramak zorunda kalacaksın. Sen. sen... Öleceksin. Kardeş, iç ne, ne yapın benim <gülüyor> sömürüm. Banlanacağız oğlum, banlanacağız. O zaman Savaş, arkadaşlar son. Şans ya tabımı tab yapıyorum, şans tabımı yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kardeş, istediğin hareketi yap ama joinamaz. Seni, <gülüyor> beni şurada bekliyorum. Hesabını keseceğim. <gülüyor> şurada bekliyorum seni. <gülüyor> O zaman... Demek ki karşıma çıktın ha. Gel bakalım. <gülüyor> <gülüyor> <Ya. gülüyor> i̇şte Uuuuh! Bir dakika! Hahaha! Yaa! İşte bu! Bir dakika, bir dakika dediğin için oldu bu. Sağlıyorum bu. Sağlıyorum bu. Bir dakika, saat sesini duymadın. Öldün kardeş, gördük. Seni gömdüm oraya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Yahu nasıl ya, <gülüyor> Direkt öldüm. İşte bu. Beni on onaylayın beni. <gülüyor> Elkışlayın beni. Elkışlayın. Bu gördüğünüz loser. Lütfen. Ya bırak, bırak. Sadece, sadece 1-2 kilo aldın. Se sesleri duyayım, sesleri. Akordan oradan bana ses et. <gülüyor> ben sonradan toplamayı seviyorum biliyorsun beni. Mesela arkadaşlar çaktırmadan şeref kilidi aldık. Hahaha. <gülüyor> Ara beni. Bakarsın, belki bakarsın. Belki döner. Bakarsın beni. Yaaa! Yes! Yes! Yes! Aaa! Eee! Ya. Bu nasıl? E, e, Gardın al! Junker. Hayır! <gülüyor> Karamaz mı istiyor lanı? Çıkaramaz! karamaz. Benim. Yok. Benim. Ben. Bir, ilkinde Benim. bir dakika dedim. Ben ben bunu saymıyorum. Herkes. Hayır yeri hayır, hayır saymıyorum. Hayır. Orası <gülüyor> senin yerinde. Orasıydı <gülüyor> senin yerin. <gülüyor> Görebiliyor musun? Şu, şu, şu an çok siddir oldum. Görebiliyorum maalesef. <gülüyor> <gülüyor> bırak ya, kardeş. Bırak ya. Çık, çık, git bak. Bir de ta ta takım maçı atalım. Kolaysa gel bir de takım maçına. Haydi o zaman birlikte bir takım maçı da. Bir şey içine sandık. Aman, nasıl şu neyisi. Vaaah. Al, al, al, yapma. Ciddi. Seni acıtır, <gülüyor> <gülüyor> Ölebilir, Allah, bu acıttı. Bir şeyin acıttı, aynısını. Bir saniye saçlarıma bir şey oldu he. Lan! Kalkanın içinden geçti o ha. Yaa! Evet. <gülüyor> Allah. Videoda izleyici hoştum. Hayır! <gülüyor> Ne yapıyorsun lan o ne de? <gülüyor> Uzaktır. <gülüyor> Uzaktır. Öyle at. Oo. Oh. Oh, <gülüyor> lan el attık. Odaklandı konuşmuyor bile, bak bak. Aa, ya, barışabilirsin kardeşim, atamıyorum. Barışa ya, mermin bitiyor ya. Farkına varamıyorum. Ve... Ee... Ya. Ben katıyorum. <gülüyor> uh, <uf, Aa>, ya! <gülüyor> ben katayım Kardeşim. Anadolu sınavı bıraktı bunu sanadolu bir şey. <gülüyor> Daha kötü sınav aldık buna var sanırım. Oo, <gülüyor> wow, çok laneti, düzgün çalışmıyor. Ya çok lanetli, orada not mu? Neyse, biraz toplamaya başladık. Ya bu mu adalet? Aaaah! Bana bile adalet tarif alır abi, çok Ya, hiç görmedim be! Ya ben sen attın ölüyorum ben attın ölüyorsun. Bak ya. Ha ha. Dennis, silah iğneç kullanıyorsun ya. Yemin. <gülüyor> <gülüyor> <Ya bak. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ha, nereye kaçayım? Yes! Lan ya, nereye kaçayım ya? Yes! Yaa! Yaa! Yaa! Müzik! Yes. Yaa! Ah be! Atarım dedim, anladım. Ya nasıl? Eiden kafamı. Ya, ya. Yine başladın kardeşim? Ya yine <gülüyor> başladın ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> It was at this moment he knew, he fucked up. Vuh! Hayatımda sattı. Hayatımda sattı. Ya hayır, bunu alakalıyor. Ne oldu? Ne sana ya. Ya midesiz. Allah'ım. <gülüyor> Gevel, ya devam. Ah. <gülüyor> <gülüyor> oh, kalkanı da alayım mı? Çok güzel. Hadi. Hadi. Ah. <gülüyor> Hadi bakalım. <gülüyor> şey ya. Bir tane haçlı çocuklar yok. Zengin çocukları. Ben de öyle. <gülüyor> Gelen Ge bombalar öyle kaçıyor. Ya <gülüyor> <Da> inanamıyorum ya. Fıratlık! <gülüyor> Hayır! Ya kardeş nereye kaçıyım? YEEES! Aaaa! <gülüyor> ama ben... <gülüyor> Antalya antalya Hayır! Hayır Baksana orada Sanki'ya karakter düşecek. <gülüyor> evet arkadaşlar gördüğünüz üzere şaka kardeşim böyle. <gülüyor> Bir... <gülüyor> ...ovo yerine daha. Evet. Cidden güzel başlı, keyifliydi. Yalnız bittim yani, bittim kardeş. Çok yoruldum. <gülüyor> ben de çok kötü. Şu an görsen bak öyle teri içindeyim. <gülüyor> aynen bende. <gülüyor> Ama, ama en azından gerçek kovboy kimi öğrenemedik bu videonun sonunda. Öğrendik sende. ya, son, son, son maçta bence alanımdır yani. Ya tamam sen <gülüyor> hızlı çekiyorsun, ben güzel öldürüyorum. Kardeş, kovboyluğun işi hızlı çekmektedir, bunu öğrendim. Ya bırak kardeş, eskide kaldı o. Hayır, hızlı Şu çeken... Biraz eskide giriyiz zaten ama... Evet bak, mostaki. Hatta o kadar kansızız ki eskililikten siyah beyaz oldu görüntülerimiz. Harika de. Neyse evet. madem. Arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ederiz, hoşça kalın. Görüşürüz. <gülüyor> Görüşmek üzere. Oh.